Satır arasından merhabalar. Tanrı adına savaşla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz istemeden de olsa ara vermiş olduk kitaba. Eyvallah. Ama fena da olmadı aslında. Bir toparlama süreci oldu bizim için de. Evet. Şimdi en son ilk bölümü bitirmiştik diye hatırlıyorum. İkinci Savaş bölüm hatları 1870 1900'lü yıllar arasına geldik. Yani yani ee... Üç bölümde incelemek gerektiği okuyucu belki elini alması görmüştür. Evet. Önemli bölümler fazla. Şimdi e, şeyi enteresan buldum ben. Bu akşam biz Baharat Yon'da da mitolojiyi evet. yapıyoruz. Mitolojiyi tabii yaparken bu e, neydi? Diamond diye bir takma ta ta evet. isimli çocukcağız var. Yok, kendi ismi o. Kendi ismi Diamond mı? Evet. Ha güzel. Annesi yabancıydı yanlış hatırlamıyorsam. Arnavutlar falan. galiba onlar da. Evet. Şimdi şöyle bir hakikat var, onun da videolarını seyrederken yine böyle birkaç mitolojik unsurlar filan dinle alakalı mevzularda ciddi bir seyirci kitlesi var. Tabii genç kardeşlerimiz ekseriyetle okumaya, okumadan videolar üzerinden gittikleri için biraz okuma yapmış olan insanları biraz daha fazla emniyet ediyor olabilirler. Ama tarzı, tabii Karen Armstrong gibi olma ihtimali yok ama Karen Armstrong'un yaptığı biçimde. Bu bizim yazım dünyamızda manipülatif bir yazım tekniği. Bu teknikte siz olabildiğince işin içerisine teolojiyi ve teolojiyi daha çok belgelerle destekliyorsunuz. Belgeler arasında ya da bilgiler arasında geçiş yaparken o kadar tatlı ve incelikli geçişlerde geçiriyorsunuz ki bazı yerlere... Karşı taraf onu istese de istemese de almaya başlıyor. Mesela dün akşam işte hem mitolojiyle ilgili olarak hem din, dinlerin ortaklığı adına birkaç tane videosu e, baktım biraz bazı detaylı. E, o kadar yanlış bilgiler var ki hani verdiği bilgilerin e, doğru olmadığına değil, verdiği doğru olmayan bilgiler de doğru değil. İşte konuşma tarzında da agnostik <gülüyor> bir tutum sergiliyor. Bir de tercihi Sanki, size bırakırmış tercih gibi yapıyor sevmiyorum. ama alttan aslında ama hani... Şeyi, İllüzyonistler yapar ya aslında size doğru olanı seçmeye zorlar. Siz sadece farkında olmazsınız. bazen biz kelime Bunu teknik... çok güzel yapıyor. Ya bazen biz kelime tekniklerinden bir de mini, mini minimal mimik teorisi var. O çalışması var, pratik özellikle çalışması yapıldığında çocukczas ne zaman yalan söylese buradan ona da bir atıf yapmış oluyor. Yani Güzeltsin yalan azından. söylemek istemiyordur belki, kafası o noktada çalışabiliyor. Çünkü sadece dar bir pencereden görmeye çalışıyor. Ne zaman yalan söylese sağ alt köşeye bakıyor. Ona bir dikkat ederseniz göreceksiniz. Komple iki göz sağ alt köşeye kayıyor. Çünkü utanıyor yalan söylediğinden. Onun manipülatif olduğunu, beyin karşıtılığını veriyor. Ne zaman kitap üzerine konuşsa, direkt seyirciyle göz teması kurmaya çalışıyor. Ama ne zaman o manipülasyona gitse öyle. Nereden geldik? Kerin Armstrong'da da bunun sayfalar arasında görüyoruz. İki tane doğru bilginin arasında yine tarihsel olarak da yanlış olan bir bilginin altına yine bunun dindarlar üzerinden manipülasyonla işlediğimizi bu hale getirmiştir söylemi var. Ama yine pozitif olarak da şunu söylemek lazım ki tarihi bu kadar tatlı bir akış ve bu kadar farklı kaynakları iyi biçimde harmanlama yeteneği takdire şayan katılıyorum. Ama bu işin daha hala Harari bence. O Harari çok özel bir adam. Bambaşka bir demiştik. Yani manipülasyon, manipülasyon kavusunun en büyük ustası çok diyebilirim. Büyük çok büyük ustası. Evet, sen ilk sayfalardan Ben 216'da bence. başlamıştım. Çünkü burada Sigmund Freud'dan bahsediyor. Karen Armstrong ve diyor ki insanoğlunun Eros ve arzusu kadar güçlü bir ölüm arzusuyla motive olduğunu keşfedecekte artan bir biçimde. Açıkça sapkın bir yok olma arzusu modern kültürde gün yüzüne çıkacaktır. Mesela buradaki bilgide şu var: Sigmund Freud'un eros ve urma arzusunun beyanatı vardır, ama güçlü bir ölüm arzusunun motive olduğuna dair bir keşfi yoktur. Evet. Böyle ben bir keşfe sahip değildir. Biliyorum. Bu sadece hani ilkel beynin en çok dikkatini çeken, çeken durumlardan, durumlardan birisi, doğu, birisi olarak. Seks ve ölüm. Ama orada ölümün Sigmund Freud'un burada anlatıldığı gibi altı çizili bir, bir konusu yoktur. İşte ben bu manipülasyonu bir örnek vermek için söyledim. Yani cümlenin başı doğru ama ikinci kısmında manipülatif bir ifade var. Çünkü bu manipülatif ifadeyi birazdan kökten dinciler bölümüne geldiğimiz üzere bu kökten dincenin ana bölümünün içinde birkaç dal ayırıyor tabii ki. O dalların içerisinde işte kökten dincili bu yüzden doğdu. Sigmund Freud de bunu fark etti. ...şeklini döndürmek ve ev çevirmek için kullandığı yöntemi anlatmaya çalışıyorum ki okuyucu da o yöntemi bilirse daha rahat olayı çözümleyecektir. Bende sonu 218 var ki burada biraz daha Armageddon'la ilgili meseleler var ee, ama şurada önemi çeken bir Mesih anlayışı vardı benim için. Mesih e, konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk Armageddon beyannamesi çıktığı zaman... Mesih yalnızca 1000 yıl tesis edildikten sonra dünyaya dönecekti. Yeni Premilyanyalizm, İngiltere'de az sayıda takipçi bulan ancak 1859-1977 yılları arasında büyük beğeni toplayarak 6 kez Amerika'yı dolaşan İngiliz John Nelson Darby tarafından vaz edildi. Ben bunu şunun için ifade ediyorum çünkü sonda şu ifade var. Bu ateşli sıkıntıdan inançlı Hristiyanlar muzaffer olarak çıkacak ve Mesih'in nihai zaferinin ve gölkemle krallıklığının zevkine varacaklardı. Şimdi biraz önceki Freud'un kendi manipüle ettiği kelimesini burada şuna getiriyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk baştaki kaybı diyor. Bu manasıyla Mesih'in geleceğine olan inançla beraber bunun karşısındaki liberal düşünceye sahip olan insanların karşılıklı çatışmasından doğdu. İşte Amerika'daki kökten dinciliğin geliş süreci olarak bize bunu anlatıyor. Ama Hristiyan dünyasında bu çatışmanın hiçbir zaman bitmediğini bize ifade etmiyor. Ne zamandan beri? 300'lü yıllardan beri. Çünkü Paganizm ile Hristiyanlığın birbirine tabiri caizse geçirilmiş olmasından kasıtla daha imani itikatlara bağlı olan zihniyete buna karşı çıkış süreciyle zaten bu savaş başlamıştır. Amerikan toprağında bunun adının farklılaşmasının önemi yoktur. Çünkü zihinler yani ruhların kabul etmediği bir şeyi siz söylemle ve devlet baskısıyla bir yapışkan, yapıştırmaya çalışıyorsanız o çatlaklar verir. inanç mekanizmasında. Bunu kökten dinciliğin oluşumu gibi anlatmak biraz garip. Burada ilginç olan Yahudi dünyasında da Mesih ve Mehdi bekleyişinin çok fazla olması. Evet bence işte Baratun'un bir program konusu decceli bekliyoruz şeklinde olsa. Çünkü herkes Mesih ve Mehdi'yi beklerken ki... Gelecekler ondan şüphemiz yok. Mehdi gelecek ondan şüphemiz yok. Hz. İsa'da İsa Mesih olarak gelecekler Ehl-i Sünnet anlayışında ama şu decceli bir konuşmak bence daha renkli bir <gülüyor> şey İnşallah olabilir. Ben mitolojiden sonra o da sıraya alabiliriz. Eyvallah. Sonrasında biraz ilerliyoruz tabi. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir yapıyı anlatıyor bize. Çok tatlı anlatmış bu arada. Amerikan tarihi hakkında fikir sahibi olmak için önemli bir alan ama yine içerisinde manipülatif ifadeler olmakla beraber sayfa 227'ye gittim ben. Tamam. Modernitenin semerlerinin tadını çıkaran müreffeh orta sınıflara cazip gelen iyimser bir teolojiydi. 1880'li yıllara gelindiğinde bu yeni teoloji Kuzey eyaletlerinde bulunan birçok protestan okulunda öğretildi. Evolution and Religion'da Evrim ve Din 1897 John Bescan ve true nature to God'a Tanrı'yla, yani doğa aracılığıyla Tanrı'ya, John Fiske, Fisk gibi teologlar bilimle inanç arasında hiçbir düşmanlığı bulunmayacağına kanaat getirmişlerdi. İkisi de ilahi olandan dünyanın özünde var olan bir şeymiş gibi bahsettiler. Evrenin titreşen hayatındaki her titreme Tanrı'nın varlığını ortaya koydu. Tarih boyunca insanların dinsel algılamaları değişiyordu ve şimdi insanlık, Kadınlar ve erkeklerin sözde doğaüstü ve dünyevi arasında hiçbir ayrım olmadığını fark edecekleri yeni bir dünyanın eşiğindeydi. Tanrı ile olan yakınlıklarını fark edecek ve birbirleriyle barış içinde yaşayacaklardı. Şimdi garip olan söylemlerden bir tanesi şu. Bu Diamond tema da çok işliyor. E, efendim diyor insanlar gökyüzüne baktıkları zaman astronom bilmiyorlardı. 7 tane gezegen görüyorlardı o yüzden haftaya 7 gün koydular diyor. Binlerce gezegen evet. yıllardır görünmesine rağmen. Ama ben o manipülasyonların da atlayacağım, şuraya getireceğim meseleyi. Tarihte sadece bu yakın çağda bilimsel bir gelişim yok ki. Tarihin her döneminde, yani örneğin İslam tarihinden bakarsak 1400 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Diğer bize göre e, bozulmuş olan dinler, Hristiyanlık ve Yahudilik için elbette daha eski. Şöyle düşünmüyorlar mesela, Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayetin, bilimsel karşılığının aksinde diye tabir edilecek şekilde bir görüntü sadece bu zaman bulunmadı. Örneğin Milattan sonra işte binli yıllarda aynaların kullanılarak büyüteçler, yakın görebilmeler, yakınsaklar bunlar görülmeye başlandı. Peki o zaman aynı insanların neden bilimin o gelişme sürecinde oradan bir ayet bulduklarını, ona itiraz ettiklerini, oradan bir akım başlattıklarını niye anlatamıyorsunuz? El cevap şu, bu dönemin insanı için bilim ve din birbirinden kopuk anlayışlar değil. Bilim ve dini birbirinden kopuk hale getiren Hristiyanlar. Çünkü dünya dönüyor diyen, dünya yuvarlak diyen zannedildiği gibi ilk defa aydınlanma çağındaki adamlar değil ki. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da Kur'an-ı Azim'in da dünyanın yuvarlak olduğuna dair defaatle ibareleri var. Zülkarneyn aleyhisselam'ın ayetleri ortadayken. Şimdi bu hakikat bizi şuraya götürür. Siz zaten bozulmuş bir dinin olması getirisiyle bilimin dinden çıkarmaya çalışan ya da bilimi tamamen kendi hegemoniniz altında şekillendirme çalışması insan zihinlerinde oturmamıştı. Zaten sizin çatışmanız sadece 1800 yıllarda burada anlatıldığı gibi yaşanmıyor ki. Her çağın kendi içinde bu çatışma düzeni olduğu halde sizler o çatışma dönemlerinden hiç bahsetmiyorsunuz Sanki insanlar bu yakın dönemde mikroskoba buldu, mikroba buldu. Aman Allah'ım işte bu saatten sonra bizim dine ihtiyacımız kalmadı. Ya iyi de 300 sene önce de barut bulundu. Onun da mesela sizin Tevrat'ta garip gelen karşılıkları var. Onu işleyebiliyor musunuz? Hayır, işlemiyorsunuz. Zaten burada garip olan şey şu, Diamond Tema ya da buna benzer Ken Armstrong ağırlıklı olarak merkeze Yahudilik ve Hristiyanlığı alsalar konuyu biraz daha rahat ifade edebilecekler. Ama konu İslamiyet'e geldiği zaman, yani bizim inancımıza göre bozulmamış bir din olarak anlatmaya kalkarsanız orada çelişkiler olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla burada da baştan bir önyargı ve baştan bir kabul var. Çünkü içlerinde yaşadıkları kültür o. Yani kilisenin o baskıcı rejiminden dolayı zaten bilimin ilerlemesi, aydınlanma çağı dedikleri dönem skolastik düşünceye karşı oluşuyor. Ve kilise her şey elini almış durumda. Komik olan şey, durumda. kilise bu baskıyı Ama biz yaparken bunu yaşamadık. Heh, o da sana diyor ki hayır hayır siz de yaşadınız. Biz ancak 18. yüzyıldan sonra belli etkilerle yaşadık bunu. Evet, burada da onun altını çizmeye çalıştım. Amerika meselesi bayağı uzun gidiyor. Altını çizdiğim yerler var ama evet. aşağı yukarı bu minvalde devam eden meseleler. Biraz daha ilerleyebiliriz sende. Olur. Ben o zaman 228'den devam edeyim o cümlenin okuduğun bölümün sonundan. 19. yüzyılın sonunda çekişmenin bel kemiği evrim değil yüksek eleştiriydi. Hmm. Bu zamana kadar popüler popülerleştiriciler yeni fikirleri kamuoyuna getirmişlerdi ve Hristiyanlar Pentateuch'un Musa tarafından Aleyhisselam, Mezmurların ise Kral Davut tarafından yazılmadığı hususunda büyük kafa karışıklıklarını keşfettiler. Mesih'in bir bakireden doğuşu sadece bir mecazdı ve Mısır'ın 10 felaketi daha sonra mucize olarak yorumlanan doğal felaketlerdi. Eğer İncil'ler tarih gibi doğru değilse bunların hepsinin gerçek olup olmadıklarını veya herhangi bir değeri göremiyorum diye bir alıntısı var. Ya işte burada komik olan şey şu, bu 1800'lü yıllarda keşfedilmiş bir şey değil ki. Yani Yahudilerin kendisi Hazreti İsa geldiğinde de bu cümleyi kuruyorlardı zaten. Ki zaten çağırmaya gelen onlar. Da. <gülüyor> yani bu yeni bir cümle değil. Bilimsel bir keşif gerekmiyor bunu itiraz etmeniz için. Bu biraz da şey gibi geldi bana hani Bugün mucizelerin ve hadislerin yalanlanması, Kur'an-ı Kerim'in haşa Peygamber Efendimiz tarafından yazıldığını söyleyenler var Amen ya, o he? kafa buradan geliyor. İşte o kafa ama müşriklerin de aynı kafasıydı ya. Ayı evet. ikiye böldüğü zaman sen biz de. sana sihirbaz demiştik ama siz sen sihirbazdan da öte bir mısın dediler haşa. Sümme haşa. hakikat o devirden beri devam ediyor. Yani küfrün mantalitesi değişmeyen dogmatik ve standart. Buna yani, karşı söyledikleri şey size eleştiriyi kanıtlıyor. İşte buna Sigmund Freud'un psikolojisinde yansıtma diyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> 240'ta doğru. Sen de arada bir şey varsa bir varsa onu işleyelim ama şey işte Müslüman dünyasına geçmeye başlıyor birazdan. Evet. Ee, şöyle bir cümlesi var 240'ta. Müslümanlar bizim kendi modern görüşlerimize benzer pek çok düşünceye ve değerlere ulaştı. Din ve siyasetin ayrılmasındaki hikmetin ve bireyin entelektüel özgürlük görüşünün değerini anladılar, rasyonel düşünceyi geliştirmenin gerektiğini gördüler. Bu nedenle Kur pardon, Kur'an'ın adalet ve eşitliğe duyduğu tutku, modern batı değerler sisteminde de eşit derecede kutsaldır. Bu nedenle 19. yüzyılın sonunda önde gelen Müslüman düşünürlerin çoğunun batı tarafından büyülenmiş olmaları şaşırtıcı değildir. İyama ama başlama sebebi biziz. Yani siz bizden ötürü İstanbul'u biz fethettikten sonra Müslümanlarla o yakın ilişkiyi kurup Müslümanların bütün dinlere geniş bir perspektifle onlara rahatlık vermesi sebebiyle siz rahatça hareket etmeye başladınız. Hatta öncesinde Haçlı seferlerinde Kudüs ve çevresine yerleştiklerinde tamamen bir savaş ortamı yok. Evet. Savaşın bitip beraber ticaret yapılan dönemler çok uzun sürüyor. Ta ki biz Urfa'yı fethedene kadar tekrardan. Dolayısıyla dediğin üzere Bizim o fetihlerimizle beraber ve ticaretle de dediğin gibi o artan iletişim geniş kafaların Müslümanlarda olduğunu görünce Hristiyan dünyası hareketi geçip bizden cesaret bulmuştuk. Dolayısıyla Eyviyye'nin tavırlarına nasıl şaşırdık. Ha, senin rasyonel tabi. düşünce dediğin tavır ikinci Mahmud'un ortaya koyduğu gibi bir şey ise o rasyonelite değil. O romantik Hristiyanlık. O romantik Hristiyanlık o. Hatta orada çok enteresan isimlerden bahsediyor, Kirmani'den vesaire evet. bahsediyor. Kirmani'yi mesela ele alan bizim İslam topraklarında çok fazla birileri yoktur ama mesela Kirmani'nin 242'de geçiyor, İran hakkındaki yarım yamalak bilgilerine dayanan bir Fars kimliğinin yaratılmaya çalıştığını beyan ediyor. Şimdi yarım yamalak bilgilere dayanan bir Fars kimliği yok ki ortada. Tarihin, belki de dünya tarihinin en iyi korunmuş kimliğinden bahsediyoruz. Evet, Çinliler ve Perslerden daha eski yok. bir tek Hintleri sayabiliriz. Korumacılık yani. anlamında yok. Yani biz bugün de Türk kültüründen bahsedersek Orta Asya'ya, Arap kültüründen bahsedersek acayip gibi ama yazılı evraklaştırmış, sistematik hale getirmiş, göçördüler olan en başından beri kendi bölgelerinde yaşayan <gülüyor> evet. milletler. Mesela 245'te Rifah el-Tahtavi'den bahsediyor. Mısırlı bir evet. yazar, 1826'da Mehmet Ali tarafından Paris'te okumaya gönderilen ilk öğrencilerden biri oldu diyor. Şimdi bunların anlayamadığı şey şu, İslam dünyasının batı dünyasında talebe gönderme süreci, e batılaşmayı isteyen tavrın sonucu. Ama tarih boyunca Batı Doğu'ya gelip bir şey öğrendi. Ki Osmanlı'da da öyledir. 3. Selim'e kadar Osmanlı Batı'dan bir şey almaya çalışmaz. Kendi iyi günlerine dönmeye çalışır. Bu kadar. Bütün ustaatlar yani, buna göre. Buna giriyoruz. Biz 2. Mahmut'tan sonra bu işe başlamış. Şimdi aşağı işte. karıştı. Işte, o devirlerden bahsediyoruz. Hemen bir önceki diyebiliriz. Atatürk şey diyor. Mustafa 246 diyor ki Tahtavi Anlamasak. için. Modernite vadiyle sarhoştu buhar motorunu öven bir şiir yazdı ve Süveyş Kanalı bir Birleşik Devletleri'nin kıtalar arası demir yollarını, dünyanın hücre köşelerinde yaşayan halklarını kardeşlik ve barış içinde bir araya getirecek mühendislik kahramanlıkları olarak gördü. Fransız-İngiliz bilim adamları ile mühendisleri Mısır'a gelip yerlesinler, bu sadece ilerlemenin hızını arttırabilir." dedi. Ya yani şimdi bu tahtavinin görüşü, bu İslam dünyasının yaşadığı bir süreç değil çünkü Bugün sizler cep telefonunu kullanabiliyorsanız ve bunun arkasındaki bilgisayar dünyasının, teknolojinin kullandığı yazılımı ele alıyorsanız el cezeliği olmasa bunu yapma ihtimaliniz yok. Yani daha önce birkaç defa söylemiştim. Evet. Yani matematik ve fen dalında 4.000'e yakın terim Arap kökenlidir. Farsça, Arapça, Osmanlıca. Çünkü Endülüseli ile öğrendiler. Bu kadar basit. Efendim, biraz daha ilerlersek. Burada Afganiye'den bahsettiğim gibi. bahsediyor, Afgan. 256'da şöyle diyor hatta. Abduh ilk başta mutluluğunun anahtarı olarak gördüğü mistik dine irfan olan sevgisi nedeniyle. Yani 256. sayfanın evet. sonundan başlıyorum. Ya şu meseleyi hakikaten bir türlü çözemedik. Bizim ülkemizde de zaman zaman aklı evveller çıkıp irfan dünyası, Anadolu irfanı filan dediler. İrfan bize ait bir anlayış biçimi değil. Adam da bak buraya yazmış. Mistik din demiş İrfan'ın karşılığı olarak. Yani siz kimin ağzından konuşuyorsunuz? Anadolu irfanı o kadar boş bir laf ki, hani o kadar altı boş bir laf ki, şimdi o lafın devamı çünkü şuraya bağlıyorsun. Afgani'nin halkasına girmiş, girmişti. Fakat Afgani ayrıca Abduhu batılı bilimlerle tanıştırmıştı ve daha sonra Abduh Guzot, Tolstoy, Renas Stroz Herbert Spencer okudu. Filan falan devam ediyor. Ha bir dakika şimdi. Şu Anadolu irfanı diyenlerin Mısır'daki anlayışı nasıl sevdiklerinde dinleyiciler jeton artık düşmüştür artık inşallah. yani. Nereden geldiğini bak kitaptaki <gülüyor> Ken Armstrong'un yazarlığında ele alınmış bir kitap. Ee, İslam dünyası için her seferinde olduğu gibi kadına bir atıf var 261'de. Peygamberin hmm. ölümünden sonraki 3 nesle kadar İslam dünyasında kadınları örtme ve onları eve kapama alışkanlığı yaygınlaşmadı. Evet orada Kasım Emin'in yazılarından da bahsediyor. Hemen 360'ta Kadınların bozulmuş konumunun özellikle tesettür, Mısır'ın geri kalmışlığının sorumlusu olduğunu savunduğu el marayı yani kadınların kurtuluşu, Yayınladığında meydana geldi. Tesettür kadın ile yükselişi arasında büyük bir engel ve dolayısıyla ulus ve gelişimi arasında bir engeldir diye kendisi bir kitap yazın yayınlamış Kasım Emin diye. Yine o görüşe ait yazarlardan bir tanesi Mısır'da. Ben hep söylüyorum bizdeki o e, mealci zihniyetin orijinal olmadığını, hepsinin çalıntı olduğunu, bütün bilgilerini keşke orijinal olsaydı, orijinal cevapları hak etseydi derim hep. Bütün bunları ne yazık ki gençlerimiz bu tarz kitapları okumayıca daima tem orijinal bir şey anlatıyor zannediyorlar. Mealcilere orijinal bir şey anlatıyor zannediyorlar. Veya Anadolu irfanı diyen adamın hakikaten böyle aman aman dindar filan olduğunu zannedebilirler sonrasında hatta devam da ediyor. Kadınların örtünmesi İslam'da ne orijinal ne de temel bir uygulamadır. Evet. <gülüyor> Kur'an tüm kadınların başlarının örtmesini emretmez ve Müslümanların Bizans Hristiyanlarını ve uzun zamandır kadınlara böyle muamele eden Persler düşlerini kopyalamaya başladıkları tarih olan peygamberin ölümünden sonraki 3 nesle kadar İslam dünyasında kadınların kadınları örtme ve onları eve kapama alışkanlığı yaygınlaşmadı. Fakat peçe tüm kadınlar tarafından takılmadı, statüs simgesiydi ve köylüler değil üst sınıf kadınlar tarafından takılıyordu. Ya din bilimi üzerinde yapılan teolojik araştırmalar şunaya portaya koyar. Vahiy ilahi yoluyla gönderilmiş olan dinlerin tamamında ve bunların oturduğu medeniyetlerde kadına verilen değerle beraber onların örtünmesinin şartı hiç değişmemiz bir gerçek. Ama bu, burada şeyi çarpıtıyor. Örtünmeyi evet. tesettürü peçeye indiriyor. Evet, evet peçe tamamen İslami uygulama olarak. değildir. Değil. Zaten değil bölgeseldir. Değil. Değil. Ama İslamiyet peçeyi emretmez. Buradan da tesettürü kaldıramazsın. Var var. Yani, o başta söylediğim manipülasyon aynen, meselesi buralarda şey, çok işe, işin içine giriyor. Şey çok zevkli. Ya adam böyle full e, eşofmanla gelip yanındaki hanımefendinin siyah ve peçeli bir lokantaya girişi büyük o yani. Sonrasında da işte o Tahrir el mağarada bu yazıları yazdıktan sonra tesettür pek çok Müslüman için İslami gerçekliğin sembolü haline geldi. Evet. Diye söylüyor. Şimdi aynı şeyi bu sefer e, ikinci bölümü esaslarda 267. sayfada ben denk geldim. 20. yüzyılın başlarında insanlar dindar olmak için yeni yollar bulmaya çalışıyordu. Tıpkı İlk eksenel çağdaki M.Ö. 700-200 yılları arası insanların eski pagancılığın yeni koşullarda artık çalışmadığını fark edip ve büyük konfesyonel inançları geliştirdikleri gibi bu ikinci eksenel çağda da benzer bir zorluk vardır. Şimdi M.Ö. 700-200 arasında ya Yunan tarihini <gülüyor> iptal ediyor, yani Yunan bölgesinde yaşanan tarihi iptal ediyorsunuz ya kuzeydeki inançları filan iptal ediyorsunuz, ya bu gerçekten büyük bir manipülasyon sebep oluyor. Çünkü insanlar dindar olmak isterlerken topluluklara karşılık kendilerini güçlendirmek istiyorlarsa ekseriyetle kendilerini baskı altına alacak olan şeyleri reddederler. Örnek, insan faizi yasaklıyor ama faiz senin. Sadece mantel olarak düşünsen, mantıken baksan, dünya mantığıyla baksanız Başkasına büyük bir zarar veriyorsun ama sen kendini korumak istiyorsan müthiş bir araç değil mi bu? Kapitalist olarak bak evet. belki yüzlerce insanın ekmeğini ortadan kaldırıyorsun ki İslam en temelde bu yüzden faizi haram etmiş. pek çok sebebi olmakta ve bir tanesi de bu. Ama düşünsene şimdi bir adam niye dindar olmayı seçsin bu dönemde? Faizi reddetmenin dindar bir insan tarafından buna uyma gayretin hele ki böyle bir çağda hala o inanca sahip olabilmesi o şeriat ve sünnete bağlılığını siz bir şeylerin değişimiyle anlatamazsınız. Eğer dinler bu adamların söylediği gibi kafalardan uyduruluyorsa bu kafadan uydurulan şey beni mutlu etmesi lazım, beni zengin etmesi lazım. Beni sürekli daha daha çok maddeci Benim bir yararım olmasın. Böyle gibi. bana diyor ki az ye, az konuş bereketli olsun ama helal para olsun. Helal para kazanmak dünya ne zor işidir. Ve sonra bu helal parayı da dağıt, dağıt. Da zekat versene kadar. Abi bunu nasıl Bunu ben nasıl çıkar Ben Komşuna çıkardıysam bak. oturup değiştirelim mi o zaman? Yani bu benim işime dünya hayatında benim işime gelmiyor. Zaten ondan karşı hoş çıkıyorlar ya. Ha. O zaman işte bu tarzda gelmek mantık dışı. O arada ben şu parantez içinde evet, şunu söyleyeyim. 266'da Freud'un bilim logosunun en ciddi düşmanı olarak gördüğü geleneksel din için zamanı yoktu. Hmm. Fakat Yunanların eski mitleriyle ilgili modern bir anlam yaratmaya çalıştı ve kendi mitolojik kurgularını bile oluşturdu. Evet. Bunu bir söyleyince inanılmıyor da belki <gülüyor> Aaron Armstrong'dan <gülüyor> duyunca... Ben de cizmişim onu, evet. <gülüyor> Ee, mesela 269'da şey var, 1909'da Harvard Üniversitesi'nin Emeritus Profesör Charles Elliott, daha muhafazakar olan kalplerini dehşete evet. düşüren, dinin geleceği başlıkta bir konuşma yapmış. Ben de orayı çizmişim. Bu de. basit temel bir değere dönmek için bir başka girişimdi. Elliott, yeni dinin tek bir emri olacağına inanıyordu, başkalarına hizmet etme şeklini ifade edilen Tanrı'nın sevgisi. Hiçbir kilise ve kutsal metin olmayacaktı. Ne günah teorisi ne de ibadete ihtiyaç vardı. Tanrı'nın varlığı öyle açık ve baskın olacak ki ayinlere gerek kalmayacaktı. Ha, ben bunu anlatıyorum işte. Eğer siz tamamen dinin insan tarafından ortaya çıkardığını iddia ediyorsanız Hah örneği de bu adam adamcağız yapmış Emeritus. Tutmuş mu? Tutmamış. Hayır. Tutan tarafı ne? Ateistler. Ateistleri tutmuştur. Ama e, dini inanca sahip olan dindar insanlar yaşamlarında bunu kabul etmemişler. Onlarda da tutmamış. Çünkü Tanrı ve komşu sevgisinden ha, bahsediyor. Evet, en o, başta da o, Freud o çıkıyor ona. E, 272'de Cemiyet'ten bahsedip şöyle ifadesi var yazarın. Aziz Pavlus'un da söylediği gibi hileleri herkesi kandıracak yüze gülen bir yalancı olan Deccal'in açıkça ikametgahıydı. İncil ahir zamanda barış yerine savaş olacağını söylemişti. Bu nedenle cemiyet tehlikeli bir şekilde yanlış oldaydı. Şimdi dinleri insanlar oluşturuyorsa sonda size bir savaş çıkacağını niye söyleyip sizi korkulsun ki? Sürekli teyakküz halinde tutmak için mi? Ama bunu belirsiz bir zamana atfediyorsunuz ve hemen şimdi hemen şimdi demeye çalışıyorsunuz. O zaman burada Deccal, Mesih, Mehdi gibi ibareleri bu akşam mitolojik kavramlarla da ele almaya kalksanız durum fark etmez. İnsan nefsi kendini zora sokacak hiçbir şey istemez. Ama ortaya konan bütün değerler nefsi zora sokan değerler. E, 280'li de zaten kökten dinciliğe bağlayıp şöyle diyor. Kökten dincilik agresif bir liberalizm ya da sekülerlikle simbiyotik bir ilişki içinde var olur. Ve saldırı altında değişmez bir şekilde daha uç, acı ve aşırı olur. Yani agresif unsurların hepsi batıdan geliyor. Burada bir şey doğunca, bir tepki doğunca buna kökten deniyor. Tam doğarken de adamı yine kendisi kurguluyor. Dolayısıyla sen çalıyorsun, sen oynuyorsun, sen seyrediyorsun, sen alkışlıyorsun. Ve günün sonunda dışarıda kalan bilet alamayan insanlara da şunu diyorsun. İçerideki film çok kötüydü veya içeride muhteşem bir film oynadı. Siz seyredemediniz, siz göremediniz, siz anlamazsınız yani. Mesele bundan ibaret. Tamamen medyanın gücünü kullanarak Tabii. sonra provoke ediyoruz. Hala öyleler kimse kusura bakmasın Hollywood olmasa Hollywood'u çekelim kenara Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü insanların zihnindeki yüzde %70'in çöpe atın. Çünkü o %70'i Hollywood koydu. Ve e, kamu önderleri mi diyorlar? Yani insanları yönlendiren kişiler oluyor ya. Evet, evet, evet. Bu şu an şeyde de öyle. Sosyal medyada da herkesin Her özgür yerde. olduğunu söylüyorlar ama aslında sadece 3-5 kişinin fikirleri tekrar retweet ediliyor. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten Twitter'ın %45'i resmi olarak bot olduğu ispatlandı. Elon Musk oyununu oynadı, delillendirdi, %45 bot çıktı. Ya düşünsenize. Girdiğiniz yerdeki insanların yarısı insan olmadığı resmi olay beyan edilmiş. Gayrı resmi koy, üç kişiden ikisi robot. Robotlarla mı çatışıyorsunuz, robotları mı relativite ediyorsunuz bir düşünmeniz lazım. Günün sonunda da şu var, demokrasi abi istediğimiz her şeyi söylüyoruz. Ya da istediğiniz her şeyi söylediğinizi zannediyorsunuz. Evet. Hatta oradan işte Siyonizme geçiyor ve bu Siyonizmin etkilerinden bahsediyor. Yani Süremiz içerisinde uzun, uzun sürecektir. Oluyor, Biraz sola doğru gidersem eğer benim aşağı yukarı çünkü 3'e böldük biz sevgili izleyiciler. Kitabı 2'ye bölerek bitiremeyeceğimizi anladık bu detaylar. Hele de böyle 40 dakikayı geçince izlemesi zor oluyor diye. 306'da mesela şöyle bir ifade ilginç. 1904'te Yakın zamanda anayasal hükümeti benimsemiş olan Japonya. işte biraz önce bahsettiğimiz demokrasi geldi. Rusya'yı dehşet bir yenilgi uğratmıştı. Reformculara göre yakın zamana kadar Japonya, İran kadar cahil ve geri kalmış bir ülkeydi. Japonya'yı anlatıyor. Ancak şimdi anayasası sayesinde Avrupalılarla aynı seviyedeydi ve kendi oyunlarında onları yenebiliyordu. Hatta bazı ulema Şahların despotik yönetimine sınırlandırmak için temsili hükümete ihtiyaç olmadığına ikna olmuştu. Liberal bir müçtehit Seyyid Muhammed Tabatabai'nin açıkladığı gibi. Kendimiz anayasal bir rejim görmemiştik ama biz bunu duyduk ve anayasal ülkeleri görenler bir anayasal rejimin ülkeye güvenlik ve refah getireceğini söylediler. Bu bizde bir istek ve heyecan yarattı. Ya Allah akıl fikir versin İslam dünyasında bu kadar meclisler nasıl unutulur yani? Osmanlı tarihinin son döneminde Ayan Meclisi var, Loncalar var, Ulema sınıfı var, Meşayih Meclisi var. Var var var belki her şehri kontrol eden en az 5-6 tane ayrı yapılanma var. Bak hiç kimse kusura bakmasın Osmanlı dönemindeki demokrasiyi, Bugün yaşamak istesek bizim halkımız kaldıramaz. Tekrar edeyim. Bugün de 29 Ekim yarın Cumhuriyet'in ilanı Allah'a şükür yaklaşık 100 yıldır, bir sene sonra 100 yıl dolduracak bu ülke kıyamete kadar var olmasını niyaz ederiz. Biz bu ülkenin içinde olmaktan şeref duyuyoruz. Ama bir hakikat var. Bugün bir mecliste hala demokrasi tartışıyoruz. Değil mi? Osmanlı dönemindeki demokratik anlayış, Kırılımları başka bir yerde değerlendiririz ama kabul etmezdiniz. Çünkü siz esnaf olarak loncaya bağlı olacaktınız. Size bir zabıta gelecekti. Bir mülki amir gelecekti, yetmeyecekti. Yandaki komşu da senden yemek yerken tadını bozuksa o da sana ceza kesmeye vesile olacaktı. Hangi demokrasiden bahsediyoruz biz? Sen şimdi bir zabıtaya o zabıtada rüşvet yemeyi yatkınsa hadi Allah deyip gönderebiliyorsun. Veya o zabıta... Kaç yılda kaç defa seni denetleyebilecek? Ama bir düşün ki sistem tamamen sürekli birbirini denetliyor. Denetleme mekanizması zaten maalesef 17. yüzyıldan... Ama siz demokrasiye geriye dönüp istediğimi konuşabileceğim bir şey diye anlatırsan orada da şu gelir. Ya istediğimizi konuşursak 86 milyon yapamayız biz bunu. Ha, 600 kişiye indirelim bunu. Evet onlar da indirim kaldıracaklar işte. Bu gerçekten demokrasi değil. İnan bana Yunan demokrasisinden daha kötü bu. En azından Yunan demokrasisinde aristokrat içeri gidip fırça kayabiliyordu. Sen ne yapabiliyorsun? Evet. Hangi mühendis, hangi profesör milletvekili olmadan? Aynı mecliste bu böyle olmaz arkadaş diyebiliyor. Senatonun en azından etkili bir gücü vardı. Ha. Ki senato zaten yaşlılar heyeti demek bu arada. O Kelime zaman buna bu demokrasi denmez. Ee, Amerikası denir, başka bir şey mi denir, Amerikanın dayatması demokrasisi mi denir? Bu ayrı bir konudur. Efendim hatta işte burada İran meselesine bağlıyor. 310'da diyor ki İran üzerindeki boğucu hakimiyetlerini yıkmak için Amerikalı genç bir finansçı olan Morgan Shuster'ı İran'ın yıpranan ekonomisinde reform yapmalarını yardım etmesi için atadıklarında Rus birlikleri Tahran'a ilerledi ve Aralık 1911'de meclisi kapattı. Meclisin tekrar toparlanmasına izin verilmesinden 3 yıl önceydi ve bu süre zarfında pek çok kişi hayata küstü ve hayal kırıklığına uğradı. Anayasa umulduğu gibi her derde deva olmadı. Yalnızca İran'ın temel güçsüzlüğünü acımasız ve açık bir rahatlığın içine attı. En azından bunu da Karen Armstrong söylüyor değil mi de? <gülüyor> Aynı manipülasyonu tersten kullanmış olayım. <gülüyor> Buradan sonra karşı kültür başlıyor. Senin evet. var galiba orada bir şey. E, son olarak şunu ekleyeyim o zaman. Senin anlattığın bu olayın bir öncesi, hazırlayıcı sebebi. Yeni Şah Mehmet Ali, Belçika Anayasası'na göre modellenen kanuni esası imzaladı. <gülüyor> Şimdi sonunda ne oldu onu anlatıyor. <gülüyor> Tüm İran'dan. <gülüyor> kısa süreli liberal bir hareketlilik yaşandı. Birinci Meclis basına yeni özgürlükler kazandırdı. Varan bir ve derhal hicivsel ve eleştirel makaleler yayınlanmaya başlandı. Medya iki. Yeni topluluklar oluştu. Bir ulusal banka için planlar vardı ve yeni belediye meclisleri seçildi. Yani Özgür Beyin sizlere selam, selam olsun. Özgür Beyin sizlere selam olsun. O zaman haftaya 313'ten karşı kültürden bitirebilirsek devam <gülüyor> 4. bölümü çok zor gibi i̇şte. görünüyor çünkü Oo. atlanacak bölümler çok az. Evet, biz programı da kısa tutup çoğu bölümde atladığımızda dip şey. Programda da birçok şey atlıyoruz. <gülüyor> Neyse haftaya duruma göre konuşuruz o zaman. Hadi hayırlısı. Şimdilik kalın, sağlıcakla. Görüşmek üzere.